kurslarımız gayet keyifli güzel geçiyor. Emekli hanımlarımızı, ev hanımlarımızı, sosyalleşmek isteyen bütün hanımlarımızı bekliyoruz. Kurslarımız sertifikaları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı olduğu için saatlerini tamamladıktan sonra hocalık da yapabiliyorlar. Hem gelir de sağlayabilirler. Birkaç kursiyerimiz sipariş almaya da başladı. Hem güzel dostluklar yapıyoruz, hem el becerilerimizi değerlendiriyoruz. Yer yer satış yapabiliyorum, kazanç elde edebiliyorum. Usta öğreticilik yapmak istiyorum. Bu anlamda buralar bizler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve Timestüt Belediye'mize çok teşekkür ederiz.